Evet, sevgili arkadaşlar. Bugün 30 10, 2020 Sizler için 7 tane maç hazırladım bültenden. Ee, çok iyi gidiyoruz. ya yani 2 günde 3 tane kupon tutturduk. Dün tutan kuponumuz 2.89 oranlı kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ee, daha da iyi iyiye gidecek arkadaşlar inşallah ayrıca dün canlıdan 10 oranlık bir kupon tuturdum arkadaşlar BSV ee, yenik duruma düştüğü zaman hemen e, mas sonucu 2 aldım 3.75 orandan ve Napoli'nin dün sizlere söylemiş olduğum gibi kazanacağını e, yönünde telkinde bulundum yani kaybetmez bu maçı diye söyledim Tabii ki dikkatli dinleyen izleyen kardeşlerimiz mutlaka bunu değerlendirmişlerdir. Onu da kombinledim arkadaşlar. PSV Napoli maçını maç sonucu 2-2 diye kombinledim ve ortaya 10 oranlık gibi müthiş bir oran çıktı. Değerlendirdim. Tabii bu canlıları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ama nasıl paylaşacağız? Kanalım belli bir seviyeye gelmesi lazım canlı yayın açabilmemiz için ben yorumları e, bu videoda yorumları açacağım. Ya yani canlı paylaşımı isteyen arkadaşlar, oynayan arkadaşlar, yani canlı paylaşmamızı isteyen arkadaşlar e, yorumda belirtebilir. Evet bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar bir tane kuponum var sadece de kupon paylaşacağım bugün 3.89 oranlık yani %70 %80 güvendiğim bir kupon Tabii ki yüksek basmayın arkadaşlar hiçbir tahminin garantisi yok her zaman söylediğim gibi ilk maçımız Polonya 2. liginden arkadaşlar Katowice-Blecidnista maçı ben bu maça karşılıklı gol var düşünüyorum. Yani iki takımdan da gol bekliyorum. Ee, değerlendirmek isteyenler karşılıklı gol varını alabilir. Üstünü de değerlendirebilir. Yani iki buçuk üstünü de değerlendirebilir. 1.45 oranda. Ama karşılıklı gol var oranı 1.60 olduğundan dolayı ben 1.60 orana yöneldim. İkinci maçımız arkadaşlar. Türkiye Süper Liginden saat 20'de başlayacak Fatih Karagümrük Erzurumspor maçı. Yine bu maça ben karşılıklı gol var düşünüyorum. ya yani iki takımdan da gol bekliyorum. Karşılıklı gol var olacağını düşündüğüm bir maç. Değerlendirmek isterseniz e, kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar. 1.90 la 2.25 oranını gördüğünüz zaman direkt ilk yarı 0.5 üste basabilirsiniz. Korkusuz. Yani tereddütsüz basabilirsiniz bu orana. Ee, %100 demeyelim. %90 geldiğini geldiğine şahit oldum ben. Yani takip ediyorum ben. Yani Sizler de 1.90 2.25 oranını gördüğünüz zaman direkt ilk yarı 0.5 üstünü alabilirsiniz 1.25 oran oluyor genelde ya da 1.20 1.20 1.25 oran mesela 2-3 gol nasıl bulunur alt üst nasıl hesaplanır bunların videosunu çekmek istiyorum yani sizlerle paylaşmak istiyorum ama sizden herhangi bir katılım veya destek göremiyorum arkadaşlar ben sizlere balık vermeyi değil balık tutmayı öğretmek istiyorum ama maalesef sadece çoğu izleyicimiz ya kemik tayfa var. Sürekli beğenen 10 15 kişilik bir kardeşimiz var. Onlar sadece beğeniyor. Ya beğeni umurumda değil arkadaşlar. Çok önemli değil. Ama sizin varlığınızı hissetmek istiyorum ben. Yani kanalda olduğunuzu hissetmek istiyorum. Ya izliyorsunuz tamam. Ama destek verdiğiniz zaman ben daha da motive oluyorum maçlara. Daha iyi şeyler sizlere sunmak için. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Saat 20'de başlayacak Danimarka 1. Ligi'nden Viborg Helsingor maçı. Yine karşılıklı gol var düşündüğüm bir maç. 1.40 korandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Yani sizler destek verdiğiniz zaman, e, ben daha da motive oluyorum arkadaşlar. İddianın tüf noktalarını diyelim, yani bizim de hani edindiğimiz tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama görüyorum ki e, sadece izleyici kitlesi var. Ben kuponu alıp da çıkayım havasındalar. Bu da e, insanın canını sıkıyor sadece. Yani paylaşayım ne olacak yani yatarsa da yazsın kazansa da kazansın havasının havasına giriyoruz bir sonraki maçımız arkadaşlar Avusturya ikinci liginden saat 20.30'da başlayacak Junior's Grazer maçı Ben bu maçın iki buçuk üstünü aldım değerlendirdim Tabii ki sizin de aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz İki takımdan da gol bekliyorum Maç üste gidecek 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. Bu maçımızı da. Ve kuponumuzu verelim arkadaşlar. Ee, tabii ki biraz riskli bir kupon. 3.89 oranı var. iki maçtan oluşuyor. Kupon aldıktan sonra videodan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Zaten diğerlerini değerlendirmiyorsunuz. Trabzonspor 1, Reading 1.5 üst. Yani Reading'in 2 gol atacağı arkadaşlar. Hemen analiz maçına geçelim tekrar. Avusturya 2. Ligi'nden başlayacak, saat 20.30'da başlayacak. Laft-Niesk-Kaffenberger maçı arkadaşlar. Yine 2.5 üst düşündüğüm bir maç. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da benim 3 tane kuponum var aslında bugün arkadaşlar 3 tane 4 orana yakın onları uygulamamızda paylaşacağım değerlendirmek isterseniz uygulamamızı indirirsiniz bir sonraki maçımız arkadaşlar Danimarka Süper Ligi'nden saat 21'de başlayacak Rejler Anders maçı ya bu maç ikilemde kaldım biraz aslında ee, ama karşılıklı gol var da karar kıldım ben tabi isteyen üstünü de değerlendirebilir ama ben karşılıklı gol var çıkacağını düşünüyorum bu maçta çizim de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen son maçımıza geçelim. Vakit kaybetmeden arkadaşlar. Zaten maçların başlamasına bir 5-6 saatlik zaman dilimi var. O esnada sizler de kontrol edebilir, analizlerinizi yapabilirsiniz. Cuma analizi arkadaşlar. 7 maçtan oluşuyor. 6 maçı verdik, kuponumuzu verdikten sonra son maçımız kaldı. Coventry Reading Maçı arkadaşlar. Şöyle bir ekrana verelim. Bazı arkadaşlarımız göremiyor olabilir. İngiltere Şams Ligi'nden arkadaşlar. Coventry Reading. Ben bu maçta e, Deplasman'ın <gülüyor> Özür dilerim. Deplasman'ın 2 gol atacağı yönünde İngiltere bir tahmin aldım arkadaşlar. Reading bugün boş geçmez. Kon biliyorsunuz biliyorsunuz. En çok gol yenen takımı. Reading geçen hafta 4-2 deplasmanda kazanmıştı. Ve ben Reading'e bugün çok güveniyorum. Lider konumda zaten. Yakından takip ettiğimiz bir takım ve Reading'in bir buçuk üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçlarımız bu şekil. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar canlı paylaşımı için canlı paylaşımı açmamı istiyorsanız yorumlarda belirten onları değerlendireceğim ben maçlarımız şimdilik bu kadar herkese bol şans bol kazançlar diliyorum.